Dördü izleyenler Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Enes Ömer Tarkımaz'a ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda gününe çıkan gelişimleri için paylaşacağız bendeyim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane çıkarırsak değerli dostlar. Sosyal Fosochet arka haber, Pinterest arka haber, ok arka haber, TikTok arka haber, TV Facebook arka haber, LinkedIn arka haber, yay arka haber, Tumblr arka haber, Instagram arka haber, YouTube arka TV 1, reddit Grand Theft Auto 8 YouTube arka haber TV BK Ömer Tarih mas yapmayla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tane çıkarırsak değerli dostlar, Big olay da yayındayız. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizi ulaşabilirsiniz. Uçanlı yayınla yayınladığımız her yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizi ulaşabilirsiniz. Like et ya like kanalımız takip edip üzerinden ulaşabilirsiniz. Like et ya indirize film like kanalımız takip edip ulaşabilirsiniz. Bir köperi geçiyoruz değerli dostlar. Teknik kabul edildi. O borçlar sininecek. Son dakika göre elektrik piyasası kanunu daha içeriyordu. Tehlif kabul edildi. O borçlar sininecek. Son dakika göre elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde karnav ve yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre TEDAŞ'ta TED olan 2000 lirayı aşmayan elektrik borçlara silinecek İşte haberin detaylı. finans ekonomi son dakika elektrik piyasası kanunu da geçiyordu teklif kabul edildi o borçlar silinecek son dakika elektrik piyasası kanunu da geçiyordu teklif kabul edildi o borçlar silinecek son dakika haberi elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, SEDAŞ'a olan 2.000 lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. İşte haber detayları. Son dakika haberine göre, elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda ve 3175 sayılı kanun hükmü kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu. TVT Haber'de yer verilen habere göre, tedaşa olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. Yaklaşık 55 bin elektrik abonesinin 624 milyon lirayı bulan borç bölgesi silmiş olacak. Elektrik borçlarının silinmesinin yanı sıra borçların yapılandırılması da sağlanacak. Ekim 2021 tarihinden önce ödenmemiş ve yapılandırılmamış tedaş alacakları yapılandırılabilecek. Özelleştirilen limanların kira süresi ise 49 yıla kadar uzatılacak. Denizcilik işletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yönetimleri Genel Müdürlüğüne bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri 49 yıla kadar uzatılacak. 1 Ocak'tan önce Türkiye'de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, başka bir de sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ve sosyal hizmetler ve çocuk Esirgeme kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerle ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların genel sağlık sigortası primleriyle gecikme, cezası ve gecikme zammı gibi ferdi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzdesinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikalarına üye olan aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ise Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Ana sayfaya dönmek tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Dostlar yaklaşık saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Irzıza ve çalmaya alışmışlardır Rusya kılıçları çekti sert sözler geldi. önden Batı'da ülkelerle sert sözer geldi çalmaya alışmışlar dedi. Rusya devlet başka Vladimir Putin batılı ülkelerle Rusya arasındaki gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu. Rus petrol ve gazına bat, batı ülkeleri tarafından tavan fiyat uygulaması ile ilgili konuşan Putin hırsızlığa ve çalmaya alış, alışmışlar ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Dünya. Putin'den batılı ülkelere sert sözler, çalmaya alışmışlar. Putin'den batılı ülkelere sert sözler, çalmaya alışmışlar. Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerle Rusya arasındaki gerilimi tırmandıracak açıklamalarda, Rus petrol ve gazına batı ülkeleri tarafından tavan fiyat uygulanması ile ilgili konuşan Putin, hırsızlığa ve çalmaya alışmışlar ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya patriot sevkiyatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Putin, bu sadece çatışmanın uzamasına neden olacak, dedi. Putin, Batı ülkelerin Rus petrol ve gazına tavan fiyat uygulamasını sömürgeciliğin devamı olarak tanımlayarak hırsızlığa ve çalmaya alışmışlar ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya yapılan toplam dış mali yardım 100 milyar doları buldu. Öte yandan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Ukrayna silahlarının en önemli kayıtlara rağmen Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin artan yardımıyla aktif direniş gösterdiğini söyledi. Gerasimov, bugün Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri çatışmayı uzatmak için ki eve askeri yardım hacmini sürekli artırıyor. Ukrayna'ya yapılan toplam dış mali yardım yaklaşık 100 milyar doları buldu. Silah tedarikinde en önemli katkı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Polonya ve Romanya'dan geliyor dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Almanya'da şu gandalı. Bu haberimiz devam ediyor. Değerli dostlar, ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler Ziya Türkiye Türkiye Kufası'nda Hikandoruk'ta Galatasaray keşif öğren gücünü ağırlayacak ve Galatasaray'ın e, mobileri şu şekilde değerli izleyenler Galatasaray'da kalde Fernando Musera, Patrick Van Antoort, Lou, Dobries, Victor Nelson, Emin Bayram, Juan Mata, Lucas Toroble, Milot Raçic, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Halis Seferov yer alıyor. Yedekte ise Kale Can Katlı Yılmaz, Abdurkerim Bartakçı, Şaçe Boay, Metehan Baltacı, Fethit Menteo, Kerem Akdurkoğlu, Kazımcan Karataş değerli izleyenler. Kazım Karataş, Özgür Baran Aksaka, Bafendi Komis, Debiyez Mertens yer alıyor. Ee, Ankara Kecü Renkücü'nün İlkomide Kalide Burhan Güngör, Erhan Kartal, Taha Batuhan, Yay Yaykırıcı, Muharrem Cinan, e, Haşim Arda, Sarman, Bekir Karadeniz, Mikail Okyar, İbrahim Oliven, Abdülaydın, Mosuha Kamara, Ali Babbey yer alıyor. Ee, Yereklere seyir. Kayacan Erdoğan, Değerli izleyenler, Ankara Keçi Ören Gücü'nde. Ee, Keçi Ören Gücü'nde, Kayacan Erdoğan, Kaldeyerekler'de, Erkam Reşmen, Muhammed Sarıkaya, Aykut Çekiver. Amrıza görüşürken, Braşi Olma, Raşelik Muhammed ve Melih İnan yer alıyor değerli izleyenler. Ve evet, şu anda maç başlıyor değerliler hakimin anlat e, hakimin dediğiyle maç başlıyor ve maç 3. dakika oynanıyor Galatasaray'a ve Ankara gücüne diliyoruz. Maç nef Stadyumunda oynanıyor maçı çağlaş Alta yönetiyor değerli izleyenler bu maçı canlı anlatımlarla e, TV adresimiz Game Paradise TV birden canlı anlatımlarla ve TV adresimiz Tar Kapeli TV'den canlı anlatımlara takip edebilirsiniz. İspanya'da yakalandı, Türkiye'ye getirilecek dünyanın en büyük baronlarından biri değerli izleyiciler. Son dakika haberine göre EMK Medya'da adı Atilla Önder, İspanya'da yakalandı, Türkiye'ye getirilecek. Son dakika haberine göre emniyet genel müdürlüğünden açıklamaya göre kırmızı bülten aranan uyuşturucu baronu Atilla Önder'in İspanya'da yakalandığı ve Türkiye'ye getirileceği belirtildi. O konuyla ilgili İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türk polisini tebrik, tebrik etti ve dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya İspanya'yla işbirliğiyle yakalandı, Türkiye'ye getiriliyor ifadelerini kullandı. Haber, haber. Güncel. son dakika Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı Atilla Önder İspanya'da yakalandı Türkiye'ye getirilecek son dakika Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı Atilla Önder İspanya'da yakalandı Türkiye'ye getirecek son dakika haberi Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kırmızı bültenli aranan uyuşturucu baronu Atilla Önder'in İspanya'da yakalandığı ve Türkiye'ye getirileceği belirtildi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör servislerinin azımsanıp boşisini de eti ve dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya ile işbirliğiyle yakalandı. Türkiye'ye getiriliyor ifadelerini kullandı. Son dakika emniyet genel müdürlüğünden yapılan açıklamada Interpol ile başkanlığınca suç işleme amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak 6136 sayılı ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çarıldığı hatırlatıldı. Önder'in, Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, Interpol Europol Daire Başkanlığı'nın ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçtiği kaydedildi. Açıklamada, kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder'in İspanya'da yakalanmasının sağlandığı bildirildi. Iğnepoli Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün teslim alınan Önder'i, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği belirtildi. Süleyman Soylu, dünyanın en önemli uyuşturucu varonlarından biri. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atilla Önder'in yakalanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı. Türk polisi takip etti. Kırmızı bültenli aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya ile iş birliğiyle yakalandı. Türkiye'ye getiriliyor. Kahraman Türk polisimize teblipler. Türk polisi takip etti. Kırmızı bültenli aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya ile iş birliğiyle yakalandı. Türkiye'ye getiriliyor. Kahraman Türk polisimize teblipler. Dttp Uğur Süleyman Soylu, Süleyman Soylu, Dizembr 22. 2022. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Abim devam etti. Bir saattir. Diğer haberimize geçiyoruz. Yeni izleyenler askeri askeri asgari ücret sonrası beklenen tablo geldi. 12.000 liraya yaklaştı değerli izleyenler. Son dakika habere göre herkesin beklediği 2023 asgari ücret zammı belli oldu. Yeni asgari ücret 8.506 TL oldu. Bakalım merak edilen tabloyu paylaştı. Asgari ücret son dakika habere göre milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5'tebe'de 2023 asgari ücret zammını açıkladı. Hem işçi hem de işveren tarafı uzun süredir asgari ücret pazarlarını sürdürüyordu. Asgari ücret ne kadar oldu? 8.000 TL ve 9.000 TL iddiaları söz konusuydu. Şu Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla 2023 asgari ücretin net 8.506 TL olduğunu açıkladı. İşverenince maliyet ise 12.000 TL'ye yaklaşıyor. Finans. Finans, ekonomi. Son dakika, herkesin beklediği 2023 asgari ücret zanını belli oldu. Yeni asgari ücret 8506 Türk Lirası oldu. Bakanlık merak edilen tabloyu paylaştı. Son dakika, herkesin beklediği 2023 asgari ücret zanını belli oldu. Yeni asgari ücret 8506 Türk Lirası oldu. Bakanlık merak edilen tabloyu paylaştı. Asgari ücret son dakika haberleri. Milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği yeni asgari ücret beliriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EJP 2023 asgari ücret zamlığını açıkladı. Hem işçi hem de işveren tarafı uzun süredir asgari ücret pazarlığını sürdürüyordu. Asgari ücret ne kadar oldu? 8.000 TL ve 9.000 TL iddiaları söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla 2023 asgari ücretin net 8.506 Türk lirası olduğunu açıkladı. İşverene maliyet ise 12 bin liraya yaklaştı. Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 7'den 77 milyonlarca vatandaş asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtını merak ediyordu. Türkiye'de çalışanların %1'a yakın kesimi asgari ücretli olarak çalışıyor. Milyonlarca kişinin maaşını doğrudan, dolaylı olarak 84 milyon kişiyi ilgilendiren 2023 asgari ücret zanını duyuruldu. Milyonların nefesini tutarak takip ettiği açıklama için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bakan Bilgin ve TİSK Başkanı kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin muhalefet şerhi koyduğu yeni asgari ücret zammını canlı yayında yaptığı açıklamayla duyurdu. İşte yeni asgari ücretle değişecek rakamlar. Son dakika 2023 asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücretin net 8506 Türk lirası olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücretli ortalama artışın %70'in üzerinde olduğunu söyledi. İşte milyonların nefesini tutarak dediği açıklamalardan öne çıkan satır başları. Erdoğan mutabık kaldı diyerek duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle. Her sene olduğu gibi bu yılda önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere bir araya gelindi. Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinden anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz tüm tarafların hassasiyetini saygıyla karışılıyoruz. Bize düşen görev en hakkaniyetli sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin üzerine ne de işverenlerin üzerine altın kalkamayacakları bir yükün altına girmesine razı oluruz. Çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdik. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdik. Çalışanların alacakları en az maaşı hem de buna endeksli pek çok belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur. Türkiye'de büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Ger ger ger ger ger Ülkemizin elde ettiği her kazanımı vatandaşlarımızın tamamının hayat kalitesini arttırmak için kullanıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin pek çok talebini bu anlayışla çözüme kavuşturduk. Bugün de 2023 yılı asgari ücret rakamını belirlerken aynı hassasiyetle hareket ettiğimizden kimsenin şüphesi olmasın memur ve emekli maaşlarını bu şekilde tespit edeceğiz. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak %50 oranında artış yaparak net 4.253 liraya yükseltmiştik. %80 oranında artış sağlamıştık. Sadece bununla kalmamış asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırmıştık. Yıl içinde inflasyondaki yüksek tam kararı daha almıştık. Yıl içinde asgari ücrette ortalama %80 ve kümülatif %90 oranında artış sağlamıştık. Sırtında küfe falan olmayan atıyorlar şu kadar veririz bu kadar veririz diye çünkü bir sıkıntısı yok at nereye giderse gitsin ama biz hassasız bütün her şeyi düşünmek durumundayız. Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağı düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu yıl ortasında yüzde yıl sonunda yüzde rakamlara indirmekte kararlıyız. 2023 asgari ücret 8 binası 506 TL oldu. Çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini arttırmış bir hükümet olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayı olmasına müsaade etmeyiz. Şimdi sizlerle birlikte önümüzdeki yılın asgari ücreti kavga istiyorum. Net asgari ücret 2023 yılında 8506 lira olarak aramızda mutabık kaldı. Öte yandan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından da bir açıklamak kaldı. Yapılan açıklamada 2023 yılında asgari ücret net 8506 Türk Lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun denildi. Türk iş toplantı atılmadı. Muhalefet şerhi koydu. Öte yandan kritik toplantıya Türk iş katılıyor. Türk işin söz konusu zam rakamına muhalefet şerhi koyduğu öğrenildi. Erdoğan'dan Türk işin talebine tepki. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İş'in asgari ücret için 9 bin lira talebine yönelik herkesin her söylediğiyle adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayan rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Beştepe'de çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgini kabul etmişti. Asgari ücret basın toplantısına Türk İş şopur. 2022'de asgari ücret net 5 500 liraydı. 2022 yılı için asgari ücret, bir işçi için aylık bürüt 6471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7603 lira 43 kuruş. Bunun 6471 lirasını bürüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor. İşte kalem kalem 2023 asgari ücret. Birinci net ücret 8506 Türk Lirası 80 kuruş. İkinci bürüt ücret 10.008 Türk Lirası. Üçüncü Ocak ayına göre artış %100. Dördüncü Temmuz ayına göre artış %54,66. Beşinci yıllık ortalama... Artık 4.043. Altıncı işverene maliyet 10.159 lira. Yemek ücretleri, fatura desteği. Bakanlıktan paylaşılan son nota ise asgari ücretin kalemlere etkilerine yer verildi. Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı. Birinci, 2002 yılında 184 Türk lirası olan net asgari ücret, 2023 yılında 8.506,80 TL olmuştur. 2002 yılı sonuna göre net asgari ücretli olarak 2023 yılı için 264 oranında artırılmış, nominal olarak ise 46 katına çıkmıştır. 2. Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri gelir ve damga vergisi dışında bırakılarak tarihi bir adım atılmıştır. Yapılan yata düzenlemiyle yalnızca işçiler değil tüm çalışanlar kapsa alınmıştır. 3. Ayrıca, 30 Haziran 2023 tarihine kadar işverence işçiye elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere aylık 1000 TL'ye kadar yapılacak ek ödemeler, gelir vergisinden ve sigorta primi tutarından istisna tutulmuştur. 4. İşverence işçiye nakit ödenen yemek bedeli günlük 55 TL olarak belirlenmiş ve 51 TL'ye kadar olan tutarı gelir vergisinden ve sigorta priminden istisna tutulmuştur. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret mürüt 10.008 Lirası, net olarak da 8.506,80 TL olarak belirlenmiştir. Böylece, 2022 yılına göre ise net asgari ücretin ortalama artış oranı %74,43, dolar bazında ise %54,65 olmuştur. 6. kamuoyu gündemini bütün manipülatif döviz dalgalanmalarına rağmen asgari ücret dolar bazında 457 dolar olarak belirlenmiştir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. <gülüyor> Değerli izleyenler, ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sergen Yalçın <gülüyor> yalvardım demişti. Dünya yıldızı Türkiye'ye imza atıyor. Sergen Yalçın alın diye yalvardım demişti. Adana Demirspor'dan getiriyor. Çok almadım Türkiye'yi. Yeşil Mesela Süper e yükselen Adana Demirspor gerçekleştirdiği transferlerle Türk ve dünya basınının ses getirmişti. Areol Balteli, Jonas Velhanda, Rakosi, Bau, Ndiaye ve Henry Onyekuru gibi isimleri Türkiye'ye getiren Mavi Şimşekler şimdi de bu peşine düştü. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a çalıştığı dönemde transferini istediğim dediği yıldızın adım adım Adana Demirspor'a yaklaştığı öğrenildi. Spor. Spor. Adana Demirspor. Sergen Yalçın alalım diye yalvardım demişti. Adana Demirspor transferi bitiriyor. Kum adım adım Türkiye'ye geliyor. Sergen Yalçın alalım diye yalvardım demişti. Adana Demirspor transferi bitiriyor adım adım Türkiye'ye geliyor. Geçtiğimiz sezon spor Toto Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, gerçekleştirdiği transferlerle Türk ve Dünya basınında ses getirmişti. Mario Balotelli, Yönes Belhanda, Yaroslav Rakitski, Badol Ndiaye ve Henry Onyakun gibi isimleri Türkiye'ye getiren Mavi Şimdeklerçli de bu peşine düştü. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde transferini istedim dediği Yıldız'ın adım adım Adana Demirspor'a yaklaştığı öğrenildi. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 14 haftada topladığı 24 puanla 3. sırada diğer alanlarına bir sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig'de bugüne kadar Mario Balotelli, Liones Belhanda, Stamboli, Henry Onyakur, Badolun ve Artem Dzyuba gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Yine büyük bir hamle. Mavi Şimçeklerin yine çok ses getirecek bir transferi bitirmek üzere olduğu ortaya anlaşma çok yakın Adana Demir daha önce Şiktaş alan Yıldız futbolcu Hunt ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi Ocak ayında resmileşecek kariyerini Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'da sürdüren dünyaca ünlü oyuncu ile Başkan Murat Sancak'ın görüşme sağladığı ve transferin Ocak ayında resmileşeceği öne sürüldü alalım diye yalvardı. öte yandan Hunk için teknik direktör Sergen Yalçın Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde kazanılan şampiyonluk sonrasında ben devre arasında Hulk'u istedim, almadılar. Ekonomisi de çok büyük falan değildi, yalvardım alalım diye. Ekonomi var dediler, cami anı korumak adına duruyorsun. Ne yapayım şimdi, ifadelerini kullanmıştı. Performansı Bu sezon takımıyla 46 resmi maça çıkan 36 yaşındaki Hulk, 29 gol 5 asistlik bir performans sergiledi. En çok aranan haberler Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İstanbul Ankara, İzmir. Kimse beklemiyordu. İYİ büyük sürpriz geldi. AK Parti'nin kaybı değerli izleyenler arttı. Son dakika haberine göre seçimler yaklaşırken bir anket daha yayınlandı. Şaşırtan sonuca yüzde %10 oy kaybetti. Son dakika haberine göre Türkiye'de genel seçimler giderek yaklaşırken siyaset kulislerine hareketli devam ediyor. Erken seçim iddialarının daha gündemde olduğu siyaset kulislerine yakın ayarlandıran anketler gelmeye devam ediyor. Son olarak Oreci araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette çok konuşulacak sonuçlar yer aldı. %10 oy, 10 oy kaybının görüldüğü anket gündem oldu. İyi Parti'nin... Üç büyük ilde yaptığı çıkış ise gözlerden kaçmadı. İşte detaylar. Haber. Haber. Güncel. Son dakika seçimler yaklaşırken bir anket daha yayınlandı. Şaşırtan sonuç. Yüzde on oy kaybetti. Son dakika seçimler yaklaşırken bir anket daha yayınlandı. Şaşırtan sonuç. Yüzde on oy kaybetti. Son dakika haberi. Türkiye'de genel seçimler giderek yaklaşırken siyaset kulislerinde de hareketlilik devam ediyor. Erken seçim iddialarının da gündemde olduğu siyaset kulislerini yakından ilgilendiren anketler gelmeye devam ediyor. Son olarak ORC araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette çok konuşulacak sonuçlar yer aldı. %10 oy kaybının görüldüğü anket gündem oldu. İyi Parti'nin üç büyük ilde yaptığı çıkış ise gözlerden kaçmadı. İşte detaylar. Son dakika Türkiye'yi seçim heyecanı sarmaya başladı. Açıklanan seçim anketlerine de her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Oleyce araştırma şirketinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapmış olduğu anket oldukça ses getirdi. Seçmenlere bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. AK Parti'nin İstanbul'da yaşadığı kayıp ise dikkat çekti. İşte detaylar. Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var. İstanbul'da AK Parti'de dikkat çeken kayıp. AK Parti, 2018 genel seçimlerinde İstanbul'da %42,7 oy almıştı. Son açıklanan ankette AK Parti'nin %10,4 oy kaybettiği ve oyunun %32,2'ye gerilediği görüldü. CHP ise İstanbul'da 2018'e göre oyunu 0,8 puan artırdı ve %27,2'ye yükseltti. İstanbul sonuçlarında İYİ Parti'nin yükselişi de dikkat çekti. 2018 yılına göre oyunu 8 puan artıran İyi Parti'nin son ankette oyu %16 bire yükseldi. Ankara'da İyi Parti'den sıçrama. AK Parti'nin oylarında 2018 yılına göre düşüş Ankara'da da devam etti. AK Parti'nin oyun son yapılan ankette 2018'e göre 9,9 puan düşüşle %35'e geriledi. Cıkıdaki pozitif durum Ankara'da da devam etti. Yapılan ankette CHP'nin oyunu %0,9 arttırdığı ve %27'ye çıkardığı görüldü. Ankara'daki sonuçlara İyi Parti yine damgasını vurdu. İstanbul'daki gibi Ankara'da da yapılan ankete göre İyi Parti'nin oyu 8 puan arttı ve %21'e yükseldi. CHP İzmir'de oy kaybetti. İzmir'de yapılan ankette AK Parti'nin %8,3 oy kaybettiği ve %24'e gerilediği görüldü. CDP'nin İzmir'de oyunun düşmesi ise dikkat çekti. İzmir'de 2018 yılına göre CDP'nin oyu %1,1 geriledi ve %40,2 oldu. İyi Parti'nin yükselişi İzmir'de de devam etti. İyi Parti son ankete göre oyunu 6,5 puan artırarak %17,4'e yükseltti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar, yaklaşık 1 saattir bayanlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye ABD hakkında kritik görüşme yapıldı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Türkiye-ABD hattında kritik görüşme yapıldı. Gündem Suriye'de terörle mücadele. Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevcut ABD mevkidaşı Anthony Blinken'la telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesi Suriye'de terörle mücadele. Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi ve Türkiye'nin F-16 tedarik süreci gibi konular ele alındı. Haber, haber güncel. Son dakika Türkiye ABD hattında kritik görüşme. Gündem Suriye'de terörle mücadele. Son dakika Türkiye ABD hattında kritik görüşme. Gündem Suriye'de terörle mücadele. Son dakika haberi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'ni mevkidaşı Anthony Linken'la telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde Suriye'de terörle mücadele, Ukrayna'daki son gelişmeler NATO'nun genişlemesi ve Türkiye'nin F16 tedarik süreci gibi konular ele alındı. Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'li Merkezli Anton Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Blinken'in telefonda görüştüğü, tarafların tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldığı bildirildi. Açıklamada, görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin de gündeme geldiği, Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı kaydedildi. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yapaşık bir saattir bu ikramlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan da 3.4 milyon kişi ilgilendiriyor. Süre uzatıldı değerli izleyenler. 3.4 milyon kişi ilgilendiriyor. Bakan nebahat da süre uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı'nın nebahatten 3.4 milyon kellefi ilgilendiren paylaşım geldi. Nebati. Herhangi 26. günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer belgesi beyannamelerinin verilme ve bu beyannamelerin üzerine takvip eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü her ayın 28. günü sonuna kadar uzattık deyip. Finans, finans, ekonomi. 3,4 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bakan Nebati duyurdu, süre uzatıldı. 3,4 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bakan Nebati duyurdu, süre uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 3,4 milyon mükellefi ilgilendiren paylaşım geldi. Nebati, her ayın 26. günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi, katma değer vergisi, beyanlamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, ...28. günü sonuna kadar uzattık dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirebilmelerini temin etmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade ederek, bugün 6,9 milyon mükellefimiz beyanname ve bildirimlerini elektronik olarak verebiliyor, vergi ödemelerini de elektronik ortamda yapabiliyor. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli paydaşlarımızdan olan mali müşavirlerimiz, mükelleflerimizin beyanname ve bildirilerin verilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş durumdalar. Biz de, gerek mükelleflerimizden gerekse meslek mensuplarından gelen Türk talepleri titizlikle değerlendiriyor ve işlemlerin kolaylaştırılması adına ne gerekiyorsa bir bir hayata geçiyoruz ifadelerini kullandı. Katma değer vergisi beyannamelerinin son gününü her ayın inci gününe uzattı. Yaklaşık 3,4 milyon mükellefin ve mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli düzenlemeyi bu aydan geçerli olmak üzere devreye aldıklarını belirten Nebati, sözlerine şöyle devam etti. Bu çerçevede hali hazırda her ayın 26. günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyanlamelerinin verilme ve bu değerler üzerine daha kut eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü her ayın 28. günü sonuna kadar uzattık. Bakanlık olarak... Mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirebilmelerini temin ederek tedbirleri almaya devam edeceğiz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. haber ülkelerimiz devam ediyor dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sadece bir maça çıktı İspanya'yla ile yolcusu oldu değerli izleyenler. <gülüyor> Galatasaray da sadece bir maça çıktı Dünya Devlerinin yanına gidiyor. Sel Tabiko, can katılmazın peşinde. Super, Süper Superlikte bu sütan hedefine mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray FIFA Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarıyla form, formda kalmak için yoğun çaba göstermişti. Sarı-kırmızılılara genç kaleci Jankat Yılmaz Adana Demirspor'la oynanan karşılaşmaya ilk 11'e başlamış ve performansıyla ile beğeni toplamıştı. Yılmaz'a İspanya La ekibi Celta Vigo'nun talip olduğu ortaya çıktı. işleri detaylar. Spor Spor Galatasaray. Galatasaray'da sadece bir maçı çıktı. Dünya devlerinin yanına gidiyor. Celta Vigo Can Yılmaz'ın peşinde. Galatasaray'da sadece bir maça çıktı, dünya devlerinin yanına gidiyor. Celta Vigo, Cankat Yılmaz'ın peşinde. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, FIFA Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarıyla formda kalmak için yoğun çaba göstermişti. Sarı Kırmızılılarda genç kaleci Cankat Yılmaz Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamış ve performansıyla beğeni toplamıştı. Yılmaz'a İspanya Liga ekibi Celta Vigo'nun talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar. Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada kalıp İtalya'da kampa çıkan Galatasaray, orada hazırlık maçlarına çıktı. Sarı kırmızılılar Adana Demirspor ile karşılaştığı müsabakadan 2-2'lik 2, -2 beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu karşılaşmada genç kaleci Cenk Yılmaz'a ilk 11'de şans vermişti. İstanbul Spor'a karşı 11'de başlayacak. Maça kötü başlasa da mücadelenin devamında gösterdiği performansla tam not alan Yılmaz'ın Lid'de oynanacak olan İstanbul Spor müsabakasına da ilk 11'de başlaması bekleniyor. İspanya'dan talip var. Galatasaray altyapısından çıkan genç file bekçisine La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun talip olduğu belirtildi. Takvimin haberine göre... İspanyol temsilcisinin 18 yaşındaki eldiven için slow görevlendirmesi yaptığı ortaya çıktı. Yetkililerin sezon sonuna kadar Jankat Yılmaz'ı izlemeye alacağı ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayın. Ama haberlerimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Survivor'da yer alacak 3 kadın yarışmacıyı açıkladı değerli izleyenler. Survivor katolosunda bomba isimler geliyor. Acınıl Can açıkladı. Zeynep Balkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman. Survivor 2023'ün Heyecan Doruk'ta Acınıl Can'ın 3 kadın yarışmacısının adını açıkladı. Say Varmer yeni sezonunda yarışacak kadınlar arasında Zeynep Balkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman yer alıyor. İlcaz daha önce de Erdan Martini, Ümit Erdim, Murat Erken ve Yusuf Gül'i açıklamıştı. Magazin. Magazin Güncel Surbibor kadrosunda bomba isimler Acun Ilıcalı açıkladı Zeynep Alkan Seçkin Piriler ve su Tuman Surbibor kadrosunda bomba isimler Acun Ilıcalı açıkladı Zeynep Alkan Seçkin Piriler ve Cansu Tuman Surbibor 2023 içinde heyecan dorukta Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacının adını açıkladı Surbibor'un 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak kadınlar arasında Zeynep Alkan Seçkin Piriler ve Cansu Tuman yer alıyor. Ilıcalı daha önce de Berdan Mardini, Ümit Erdim, Eken ve Yusuf Güney'i açıklamıştı. Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 2023'de yarışması kesinleşen isimler arasında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Eken ve Yusuf Güney vardı. Acun Ilıcalı bu sefer de kadın yarışmacılardan bazılarını açıkladı. Acun Ilıcalı... Son olarak yaptığında Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'ın Surviyor yarışmacısı olduğunu söyledi. Merve Bonur kısa sürede boşandığı eşi Mert Aydın'ın da yarışmaya katılacağı söylense de henüz konuya dair kesin bir açıklama yapılmadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenomen Merve'in... Ana Aydın'ın abi... da yarışmaya katılacağı söylense bir Saatleri var bir tekrarimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün dükkanı boş bulan küçük çocuğun yaptığı şaşkına çevirdi değerli izleyenler. Dükkanı boş bulan küçük çocuğun yaktığı şaşkına çevirdi. O anlar kameralı yansıdı. Batman kent merkezinde bir dükkana giren bir iddiaya 15 militer denildi telefonu çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık ana güvenlik kamerasına saniye saniye yansıttı. Haber. Haber. yaşam. Dükkanı boş bulan küçük çocuğun yaktığı şaşkına çevirdi. O anlar kamerada. Dükkanı boş bulan çocuk... 15.000 TL değerindeki telefon çaldı. Dükkanı boş bulan küçük çocuğun yaptığı şaşkına çevirdi. O anlar kamerada. Batman Kent merkezinde bir lüktana giren bir çocuk daha önce 15.000 TL değerindeki telefonu çalıp kayıklara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Batman Kent merkezinde meydana geldi. 13 yaşlarındaki bir çocuk Daya göre boş bulduğu bir dükkana girip 15.000 TL değerindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber üretimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Önce paralarını kaptılar, arttırılan bıçaklardılar Beşiktaş'ta emlakçı dehşeti yaşandı değerli izleyenler. Beşiktaş'ta ev kiralamak isteyen iki öğrenci emlakçı dehşeti yaşattı, paralarını kaptılar ve bıçaklandılar. İstanbul Beşiktaş'ta ev kiralamak isteyen iki üniversite öğrencisi depozito için verdikleri parayı emlakçıya kaptırdı. Emlakçıya 28 bin TL ödeyen öğrenciler. Ortada ev olmadığını anlayınca paralar geri istedi. Ancak emlakçılar Beşiktaş çağrısına buluşan öğrenciler aralarına çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı. Haber. Haber. İnce. Beşiktaş'ta ev kiralamak isteyen iki öğrenciye emlakçı değişti. Paralarını kaptırdılar ve bıçaklandılar. Beşiktaş'ta ev kiralamak isteyen iki öğrenciye emlakçı değişti. Paralarını kaptırdılar ve bıçaklandılar. İstanbul Beşiktaş'ta ev kiralamak isteyen iki üniversite öğrencisi, bu için verdikleri parayı emlakçıya kaptırdı. Emlakçıya 28 bin TL ödeyen öğrenciler, ortada ev olmadığını anlayınca paralarını geri istedi. Ancak emlakçıyla Beşiktaş çarşısında buluşan öğrenciler, aralarında çıkan kavgada bıçaklanan kralandı. İstanbul'da iki üniversite öğrencisi, Beşiktaş'ta kiralık ev tutabilmek için bir emlakçıyla anlaştı ve tam 28 bin TL ödeme yaptı. Ancak ortada kiralık ev olmayınca dolandırıldıklarını düşünen öğrenciler, emlakçıdan parayı geri izledi. Beşiktaş'ın E göbeğinde bıçaklandılar. Çoğu haberi yer göre, Beşiktaş köyü içinde emlakçıyla buluşan öğrenciler, ödedikleri paranın 10 bin geri alabildi. Geri kalan 18 bin ödemeyen emlakçı ile öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gözaltına alındı. Bıçağını çeken emlakçı, İki öğrenciyi yaraladı. Sokak ortasında kanlar içinde kalan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın görüntüleri ise güvenlik kamerasına yansıdı. Beşiktaş polisi ise olayın ardından emlakçıyı gözaltına aldı. Yüksek kira isteyen ev sahibinden akıl almaz hareket. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber verimle Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Maçta penaltı kaçtı değerli izleyenler. Galatasaray, Keşi, Ankara keçi Öğren Gücünü konuk ediyor değerli izleyenler. Zira Türkiye Kupası'nda maçta ee, da penaltı kaçtı. Fesletler 10 yıl sonra bulundu. Oğullarını öldürtmüştü. O anne hakkında karar açıklandı. Değerli izin gelmiş. İki öldürtmüştü. O anne ve sevgilisi hakkında karar çıktı. Ankara'da 10 yıl önce iki öldürmesi için az, azmettilen anne Fahriye Ertürk, Güler'le çocuklarını öldüren sevgilisi İbrahim Terzioğlu'nun oğlu ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nun yargılandığı davada karar açıklandı. Ayaş ilçesindeki Hobi Bahçesi'nde cesetleri geçen yıl bulunan iki kardeşinin annesi 48 yıl sevgilisi iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve sevgilisine oğlu 20 yıl hapı cezasına çarptırıldı. İşte kan donduran haberin detayları. Haber, haber, yaşam. İki bolunu öldürtmüştü. O anne ve sevgilisi hakkında karar çıktı. İki bolunu öldürtmüştü. O anne ve sevgilisi hakkında karar çıktı. Ankara'da 10 yıl önce iki oğlunun öldürülmesi için azmettiren anne Fahriye Ertürk Güler ile çocukları öldüren sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nun yargılandığı davada karar açıklandı. Ayaş ilçesindeki hobi bahçesinde cesetleri geçen yıl bulunan iki kardeşin annesi 48 yıl, sevgilisi iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve sevgilisinin oğlu 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte kan donduran haberin detayları. Ankara'da 10 yıl önce iki kardeşin öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu gerekçesiyle Anne Fahriye Güler, 51, ile cinayetleri işleyen sevgilisi İbrahim Terzioğlu, 57, ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Sanık İbrahim Terzioğlu iki kez ağırlaştırılmış müebbet, Anne Fahriye Güler, 48 yıl hapis ve Arman Terzioğlu ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğulcan Bertankaraoğlu, 22, 22, ile Özgür Çakan Barış Karaoğlu 18, hakkında 10 yıl önce bir er yıl arayla kayıp başvurusu yapıldı. O dönem yapılan araştırmalarda kardeşlere ulaşılamadı. Savcılığın talimatıyla kayıp dosyası, geçen yıl raftan indirildi. Olayın çözülmesi için emniyet, özel bir ekip kurdu. İki kardeşin cinayete kurban gittiğini belirleyen ekipler, çocukların annesi Fahriye Güler, sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nun 8 Ekim 2021'de gözaltına aldı. Anne Güler iki çocuğunu sevgilisine öldürttükten sonra Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki Hobi Bahçesi'ne göndüklerini itiraf etti. Burada yapılan kazıda iki kardeşe ait kemikler bulundu. İfadelerinin ardından üç şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık soruşturma sonrası üç sanık hakkında da tasarlayarak canavarca hisle adam öldürmek suçundan iki şerkez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açtı. Suçlamaları reddettiler. Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fahri Güler, İbrahim Terzioğlu ve Arman Terzioğlu ile taraf avukatları katıldı. Sanık İbrahim Terzioğlu, hazırlık aşamasındaki ifadesinin değiştirildiğini iddia ederek Mahkeme huzurundaki savunmasının dikkate alınmasını talep etti. Suçsuz olduğunu savunan Terzeoğlu, beraatini istedi. Sanık Arman Terzioğlu da savcının iddianameyi mütala olarak sunduğunu öne sürerek, dilehimize olabilecek delillere ne iddianamede ne de mütalaada yer verilmedi. Suçsuz olduğum en başında beri herkesin malumudur, bu nedenle beraatimi istiyorum dedi. Uyku ilacı verdim ama öldürmedim. Anne Fahriye Gülen ise çocuklarının kendisine şiddet uyguladığını ve bu durumu sevgilisi İbrahim Terzioğlu'na anlattığını belirterek, olay tarihinde İbrahim'in getirdiği uyku ilacını Barış'a verdim ama kafasına demirle vurmadım. Çocuğun öldürüldüğünü keşifte öğrendim. Barış'ı canice hisle öldürttüğüm belirtilmişse de bunu kabul etmiyorum. Diğer oğlum Oğulcan ise 16 Şubat 2010'da evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alamadı. Ölümüyle ilgili bilgim yoktur ifadelerini kullandı. Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme, sanık İbrahim Terzioğlu'na, iki kardeşi tasarlayarak kasten öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, anne Fahriye Güler'e öldürmeye azmettirme suçundan 48 yıl. Arman Terzioğlu'na ise Özgür Çakan Barış Karaoğlu cinayetine yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası verdi. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. <gülüyor> Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saate bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 700 yıllık bir 1,5 milyon dolara satmaya çıktı bark değerli eserler. milyon dolara satmaya çalıştığı 700 yıllık el yazması Tevrat ele geçirildi. Olay Kiresun'un Bulancak ilçesine meydana geldi. İMP isimli şahsın 700 yıllık el yazması Tevratı 1,5 milyon dolara satmaya çalıştığı ihbar ekipleri harekete geçirdi. Gözaltından şüpheli hakkında işleme başlatıldığı El konulan tevrat ise Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Haber. Haber. Güncel. 1.5 milyon dolara satmaya çalıştılar. 700 yıllık el yazması tevrat. 1.5 milyon dolara satmaya çalıştılar. 700 yıllık el yazması tevrat. Olay Yusufun Bulancak ilçesinde meydana geldi. İlk isimli şahsın gedeği 100 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı. El konulan Tevrat ise Giresun Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'dan Bulancak ilçesine gelen İMP'nin el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yakalanan çuheli üzerinde yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması tevrat bulundu. Gözaltına alınan çuheli hakkında kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldı. El konulan tevrat ise Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Daha Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. değerli izleyenler bu haberimizle birlikte ana haber ürtenin geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sistemimiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sistemimizde yer alan reklamlarınızda daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar diye son çıkın.